Metal sanayi alanında sektörün iddialı firmalarından Aron'da, fuarın katılımcıları arasındaydı. Aron ne zaman nerede, nasıl kuruldu? Biraz bize hikayesini anlatır mısınız? Aron Metal, Aron Metal aslında e, Pargeta Grup şirketinin e, bir yandalı olarak ayrıldı oradan. E, biz market ekipmanları rafişine girdik. Bu işe girmemizle beraber Aron Metal adında bu işe yaklaşık 2 sene önce başladık. Daha doğrusu 2 sene önce resmileştirdik. Daha öncesinde Pargeti Grup altında yapılıyordu bu işler. 2 sene önce 2020 yılında Aron Metal olarak ayrıldık. Tekirdağ'da yeni fabrikamızı açtık. 2 yıldır üretimimizi bu fabrikada sağlıyoruz. Biraz ürün gamınızdan anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Kimlere hitap ediyorsunuz?